Şöyle düşün, karşıdaki kesim şöyle bir şey deseydi. Benim şu inancıma göre, ABC inancıma göre hetero olmak e, kabul edilemez, sapkınlıktır. Ve toplumda sen az olsaydın ve seni dışlasalardı ve iş bulmakta zorlansaydın, arkadaş edinmekte. Ailen sana şöyle deseydi. Nasıl oluyor da sen e, kadın, erkeklerden hoşlanan bir kadınsın? Olamaz böyle bir şey. Bir tam tersini düşün, empati yaptığında yine saçma olduğunu fark edeceksin. Yani karşı tarafta bir grup yok. Yani bu insanlardan bahsediyoruz. O yüzden yayının başına şunu söyledim. Herhangi bir LGTB artı iyi neyse örgütünü, grubunu hiçbir zaman içinde olmadım. Bilmiyorum onları ve savunmuyorum. Bazılarının siyasete, e, işi siyasete döklerini ben de düşünüyorum. Biz burada bireylerden bahsediyoruz. Yani toplum içinde yaşayan, toplumda hep yaşamış olan. Osmanlı devletinde de varmış, yok muymuş? Varmış. Eskiden e, o Arap coğrafyalarında da Avrupa'da da dünyada her zaman insanın belki başından beri var olan bu insanlardan bahsediyoruz. Ve bu insanlar herhangi bir örgütün içinde değil, herhangi bir birleşim içinde değil ve bu kuruluşları da yok. Ve o kuruluş da seni reddetmiyor. Sadece bu birey olarak düşün olayı. Yani bizi belki şey gibi düşünmüş olabilirler bu tarzı izleyenler. Biz herhangi bir derneğiz. Hayır. Biz sadece bu insanlarla alakalı konuşuyoruz. Dernekler ama niye gerekli? Hocamızın dediği gibi dayanışma grupları olmasa bu insanlar kendini yalnız hissedecek. Bu yüzden buradaki dernekler onlara en azından ötekileşmekten, dışlanmaktan koruyor. Böyle düşünüyorum. Bilmem hocam ekleme yapmak ister misiniz? Dernekler e, aynı zamanda yani bu aktivist hareketler hem LGBT'li bireylerin e, belki bilinçlenmesi yani kendi içselleştirilmiş homofobileriyle başa çıkabilmeleri için destekleyici evet. oluyorlar. Hem de LGBT'li bireylerin ailelerine destek veriyorlar. Bu çok kıymetli bir çalışma. Çünkü evet. e, her ne kadar işte e, ailelerdeki homofobi e, çocukları örseleyici olsa da aileler de aslında çok kolay şeyler yaşamıyorlar. E, Benim Çocuğum diye bir e, belgesel var YouTube'da. E, açık e, bir e, hani dizi ya, ya da film mi diyelim, belgesel diyelim. E, orada e, eşcinsel çocukları olan aileler kendi hayatları ile ilgili paylaşım yapıyorlar, kendi süreçleriyle ilgili paylaşım yapıyorlar. Ee, ve onlar da destek gruplarına katılmışlar. İşte destek gruplarından da bazı görüntüler ve var. Bu devletler resmi değil mi hocam? Zaten devletin izni dahilinde açılan dernek değil mi? Ateizin derneği gibi mesela. Bunlar gizli, sarktığı, illegal oluşumlar değil. Bildiğiniz devletin izniyle açılıyor benim bildiğim kadar. Doğru değil mi? Tabii ki. Ee, Hı -hı. Yasal evet. Ee, hani legal Sonuçta yasal olan bir şey niye yani. böyle şey yapalım ki? Yasal bir örgütlenme yani çok dış şey yapılması lazım. Ee, şimdi, evet. Ruh sağlığı LGBT'li bireylerin ruh sağlığına e, odaklanırsak e, Şimdi orada bir vakada da şöyle bir şey e, vardı. Şimdi e, hani e, homofobiyle karşılaşmak, e, toplum tarafından dışlanmayla karşılanmak evet yıkıcı bir şey. Ee, ama bazı LGBT'li bireylerin de daha öncesinden gelen bir psikopatolojik durumu olabilir, her birey gibi. Ee, mesela bir ruhsal sorunu olabilir. Örnek veriyorum kişi depresif olabilir ya da bipolar olabilir. Ee, ve aslında intihar e, dürtüsünü tetikleyen başka bir psikolojik rahatsızlığı da olabilir. Şimdi orada büyük bir hani konfüzyon, büyük bir karış, karışıklık yaşandığı için belki kişi tek başına bunları birbirinden de ayırt edemiyor. İşte bir vakada o vardı, bipolar bozukluk tanısı konduktan sonra aslında intihar girişimlerine neden olan şeyin bipolar olduğunu anladığında daha rahatladığını belirtiyor vaka ve işte psikiyatrik psikolojik destek almanın da e, aynı zamanda kendisine iyi geldiğini bu şekilde de başa çıktığını söylüyor. E, dolayısıyla herkes gibi lgbtli bireylerde psikolojik sorunlar yaşayabilir. Var olan psikolojik sorunların üzerine homofobik tutumlar, kişinin yaşadığı zorlukları daha da artıyor haliyle. E, alınacak psikiyatrik ya da psikolojik destekle intihar riskinin önüne geçilebilir. Özellikle genç gruplarda. Ha, evet bu vakaydı. Bahsettik bundan. Bunu da geçebiliriz. Bu kitapları evet. e, bizim arkadaşlarımız okuma listesine atsın. Gutris hesabımız var. Gelecek Bilimler'in. Goodreads hesabı var. Birazdan sitemizde de göstereceğim onu. Sitede şu an koyduk bilmiyorum. Koymadıysak onu koyarız. Orada sizin adınıza bir kategori açılıyor. Bu yayında bize önerdiğiniz kitaplar daha kalıcı bir şekilde orada olacak hocam. Bilginiz olsun. Hı hı. Daha çok öneride de bulunmak isterdim ama şunu söyleyebilirim. Onları ee, yazarsınız gruptan ekleyelim hocam oraya. İnanet yani evet, acelemiz evet. yok onlara Fodap Derneği'nin psikologlar için LGBTLerle çalışma kılavuzunun arkasında en son sayfasında çok geniş bir liste var. Oraya da bakabilirler. Tamamdır. Bu da tavsiye ettiğiniz filmler ve dernekler demişsiniz. Tamamdır. Ee, bu dernekleri söylemişsiniz. Yeşil kurabilecek dernekler. Bayağı da var aslında hocam. Hı hı. Az değil sayı olarak. Şöyle sunumumuzu bitirelim. Sorunuz varsa alalım. Yayında bayağı oldu hocam. Kusura bakmayın vaktinizi aldık. İşte ee, işte yayının başından beri anlatmaya çalıştığım şey aslında biraz geç izlemiş galiba. Çalışkan kız az önceki arkadaş demiş ki bu insanın orijinalini bozan bir durum? Fabrika ayarlarını. Eğer yaygınlaşırsa toplum nasıl düzeltecek? İyi niyetle yazdığını biliyorum vardı. O yüzden ekrana verdim. Kesinlikle iyi niyetli bir arkadaşımız. Onun yaşadığı korkuları ben de yaşadım. Hocamız da zamanda yaşadı. Toplum bize bunları normal yaptı. Benim de illaki içinde bu düşünce vardı ama zamanla hocamız da dedi ya az önce çalışmalar yaptıkça, eğitim aldıkça onlarla birebir tanıştıkça o prangaları atıyorsun kafada. İşte dediğim olay yani, toplumun yarısının bu hale geldiğini düşünün demiş. <gülüyor> ya Belki şunu, şunu hani düşünebiliriz. Ne, ne diyemez? <gülüyor> homofobi içerisinde şöyle bir korkuyu da barındırıyor. Ee, acaba hani LGBT'li bireyler daha e, belirgin bir şekilde kendilerini gösterirlerse diğer insanlar da onlara özenir e, ve e, sayıları gittikçe artar e, ah. gibi bir inanış var. E, yani belki herkes kendine dönüp bakabilir. Le, yani e, illaki hayatınızda bir yerlerde eşcinsellikle ilgili içerikler ya da kişiler gördünüz, etkilendiniz mi? E, Etkilenmediyseniz, diğerleri neden etkilensin? Ya da bir kişi neden e, eşcinsel olmayı Türkiye gibi bir toplumda ya da işte Polonya gibi bir toplumda neden tercih etsin ki? Yani siz tercih eder miydiniz? E, i̇şleriniz daha zorlaş, zorlaşacak, yani dışlanacaksınız, ayrımcılığa maruz kalacaksınız, e, anlaşılamayacaksınız, e, yasal olarak bazı haklarınız herkesle eşit olamayacak. Tercih eder miydiniz? Dolayısıyla bu özenilerek edinilecek bir şey değil. Bu doğuştan var olan bir şey. Birçok çalışmada artık hani biyolojik bazı çalışmalar yapılmaya başlandı üzerine belki tıp hekimleri daha detaylı bilgi verir bu konuda. Yani anne karnından itibaren geliştiğine, beyin gelişimiyle ilişkisi olabileceğine, genetik bazı bağlantıları olabileceğine dair birçok görüş var. Dolayısıyla bunun herhangi bir yaşam olayından etkilenilerek edinilen bir şey değil de daha biyolojik bir şey olduğu görüşü daha e, hani baskın olmaya başladı bilimsel çevrelerde diyebilirim Tamam hocam ee, şimdi bir arkadaşımız yorum yapmış Ben tanışma değil de çalışma anlamında söylemiştim hocamızın dediği Bu arada. İşte Burak Bey, LGTB'yi tanıştıkça kafadaki prangalar atıyorsunuz dediniz. Ben de tam tersi oldu. Çok eskiden destekçilerdim. Fakat tanıdıkça destekliyorsun. destekliyorsun Demek ki sen de bizdensin diye, diye tonla diyorlar mı demiş? Bir de şöyle bir şey var. Buna benzer bir şey hocam. Şunu da aslında iyi bir soru. Diyor ki diyelim ki bence geçemiyorum ya. Bir sıkıntı oldu. Bir dakika hocam. Heh. Beni de internette sormak. Diyelim ki LGTB artı bireylerle kişisel bir sorunumuz yok. Ama ön yargımız yok ama LGTB bireylerle aynı ortamda bulunmayı veya sosyal şeyde bulunmayı istemiyoruz. Bu homofobi sayılır mı demiş? Yani neden istemediği belki düşünülebilir. Yani e, belki bireysel düzeyde bunun çalışılması gerekiyor. E, arka planda çok daha Hı -hı. farklı varsayımlar, işte korkular, ön yargıları olabilir. Evet. Bu da homofobinin içerisinde değerlendirilebilir diye düşünüyorum ben.